Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha güzel videolar için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün kendi yıldızımız olan güneşten tutun da güneşten kat kat büyük yıldızların oluşumuna, yaşamına ve son oluş evrelerine bakmaya çalışacağız. Oluşan kara deliklerden tutun da sayısız inanılmaz olayların baş karamanları olan yıldızlar aslında bir canlı gibi doğup yaşayıp ölüyorlar. Bu olaydan ziyade yıldızlar ölürken bile tekrar bir şekilde bürünüp yaşamlarına öyle de devam edebilen elementler topluludur. Yıldızlar nasıl oluşuyor ilk ona bakalım aslında. En temel oluşum büyük patlamada verilen patlama sonucu hidrojen ve helyumun oluşması sonucu ortaya çıkan yıldızlardı. Yani bu da demek oluyor ki yıldızların büyük bir kısmı hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Peki gelelim büyük patlamadan sonraki yıldızların nasıl oluştuğuna. Bu da tam olarak bir yıldızın hayatını süpernova denen büyük bir patlama sonucu sonlandırması sonucu bulutsu bir diğer adıyla nebula denen yoğun toz bulutlarına dönüşür. Her şey de ondan sonra başlar. Peki ne olur dersek bazen bir kuyruklu yıldızın geçişi veya çok uzaklarda dahi olsa bir süpernova patlaması sonucu nebula bir şok dalgasıyla hareketlenmeye gözükür. Ve partiküller birbiriyle etkileşim içine girerek kümeler Başlar. Ve diğer partiküllerden daha büyük bir kütlesel çekim kuvvetine sahip oldukları için diğer partikülleri kendine doğru çekmeye başlar. Kütle ne kadar büyürse merkez o kadar ısınır ve milyonlarca yıl sonra ön yıldız adı verilen bir yıldız tüne dönüştükten sonra yıldız daha çok madde çekerek büyümeye devam eder. Yeterince büyüdüğünde yani yeterince ısındığında bu da yaklaşık 7 kelvin yani ortalama eksi 266 derece yapar. Bu olay gerçekleştiğinde ise nükleer füzyon gerçekleşiyor. Peki nedir bu nükleer füzyon dersek eğer çekim kuvvetinin güneşi muazzam şekilde ezmesiyle oluşan ve hidrojenlerin kaçacak yer bulamayınca birbirleriyle birleşmesine bu olayında bir miktar enerji ve bir miktar da helyuma dönüşmesiyle oluşur. Bu olaydan sonra nükleer füzyon dengelenir ve artık her şey dengededir. Artık yıldızın ömrü bu şekilde geçmeye başlayacaktır. Aslında şu an evrenimizde bütün yıldızların işleyişi bu şekildedir. Peki bu döngü böyle devam ederken bazı yıldızlar yaşamlarının son evrelerine geliyor. Bunlar güneşten 100 kat büyüklükteki yıldızlar da olabiliyor. Büyük yıldızlar kütlesine bağlı olarak enerjisini diğer yıldızlara nazaran daha çabuk bitirir ve daha Ergen yolun sonuna gelir yani bakmayın öyle kocaman olduğuna ömürlerinin yaklaşık 1 milyar yıl olduğu düşünülür. Sadece bizim yıldızımız Güneş yaklaşık 4,6 milyar yaşındadır ve tahmini bir o kadar daha yaşar gözüyle bakılıyor. Peki bir yıldızın ömrü nasıl tamamlanır dersek bu bir standart insan yaşamı gibi dersek eğer yalan söylemiş olmayız. Bir insan düşünün ve her gün metroya binip işine gidiyor yıllar geçti ve artık metroya gidecek gücü de kalmadı ve oturmaya alışık olmayan çalışmaya alışan işçimiz bir başka iş buldu ve artık özel bir araç ile işine gidip geliyor. Uzun yıllar sonra artık işçimizin ayakları da tutmuyor ve, ve günler geçtikçe diğer vücudu da yayılarak en son beynin durmasına kadar devam ediyor. Bu her ne kadar bizim için üzücü bir hikaye olsa da bir yıldız için de bu geçerlidir. Yıldızlarda ise bu olay şu şekilde. Yıldızlar yakıt olarak kullandığı Hidrojen bittikten sonra enerji açığa çıkartırken oluşan helyumları yakmaya başlar. Bu yıldızın içinde herhangi element varsa onunla devam eder. Ta ki kullanacağı element türünün demir olmasına kadar. Bu döngü devam eder. Bakmayın öyle bir iki cümleyle kullandığıma. Bu olay milyon yıllar sürüyor. Konumuza dönecek olursak fakat demir değil diğer element gibi enerji açığa çıkartmaz tam aksine enerji gerektiren bir maddedir ve nükleer füzyon dengesi bozulur ve nükleer füzyon galip gelerek inanılmaz bir baskıyla çekirdeği baskı oluşturur fakat bu derece yüksek sıkıştırma demir elementinden geri teper ve bunun oluşturduğu şok dalgası, yıldızı parçalar ve küçük yıldızların patlamasıyla yani diğer yıldızların veya büyük dev yıldızların patlaması sonucu kara deliklerin veya pusar yıldızları bir diğer adıyla netron yıldızını açığa çıkartır. Bu arada küçük dediğime bakmayın. Güneşimiz de küçük yıldız kategorisindedir ve asla netron yıldızı veya kara delik oluşturmaya yetecek bir yıldız değildir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir diğer videomda yıldız türlerinin oluşumunu ve yıldız türlerini anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu arada sizden ufak bir ricam var. Abone olmayı unutmazsanız çok sevindirmiş olursunuz bizi. Hoşçakalın.